Ee, şimdi Allah'ın yarattığı dünyanın biz genellikle metafizik olduğundan sık sık bahsediyoruz. Metafizik olması ne demek? Ee, i̇nsan sadece etten, proteininden, sudan, yağdan yani oluşan bir varlık değil aslında. Dış görünüm olarak Allah böyle bir izlenim veriyor. Ee, fakat biz diyoruz ki bütün görüntü beynin içinde küçücük mercimek tanesi kadar bir noktada meydana gelir diyoruz. Fakat bu meydana gelen görüntü üç boyutlu olarak gören, algılayan, hisseden, farkına varan gülen, güldüğünde neden güldüğünü bilen mesela şimdi müzik çaldık kulağımızdan seslerin gelip beynimizde yine küçücük bir noktada o seslerin algılandığından bahsediyoruz ama sadece bir ses algılanmıyor orada o sesten zevk alıyoruz o müziğin ritmi hoşumuza gidiyor bizim mesela içimizi coşturuyor İnsanda oynama arzusu meydana getiriyor yani bunların hepsi mesela şarkıyı duyuyoruz o şarkıyı söyleme arzusu meydana getiriyor İnsanın içinde güzel, hoş bir mutluluk meydana getiriyor işte bunların hepsi Allah'ın ruhu algılattığı, ruhu hissettirdiği gerçeklerdir. Ruh devreye girince de o zaman işte artık maddi dünyadan tamamen uzaklaşmış oluyoruz. Ki biz Müslüman olarak Allah'ın zaten algılattığı her şeyin de madde dediğimiz şeyin de beynin içinden dışarı çıkıp gerçeğine ulaşamadığımızı biliyoruz. Biz sadece tek mutlak varlığın Allah olduğunu biliyoruz. Ama materyalist olarak değerlendiren insanlar için bile maddenin varlığından tamamen uzaklaşıldığı, madde dedikleri şeyin Artık söz konusu olmadığı bir alan var. O alan işte ruhun varlığı. Ruhun varlığı devreye girdiğinde de metafizik dünyadan artık bahsetmek durumunda insan. Yani ruh var deyip, ruh madde diye açıklayamaz hiçbir insan. Elle tutulabilir, gözle görülebilir bir şey değildir ruh. Ruh Allah'ın hissettirdiği, imtihanla sorumlu kıldığı, herkesin kim daha iyi kul olacağını dünyada gösterebildiği ve ahirette de bu kulluk vazifesini yerine getirenin kim doğru yaptı, kim yanlış yaptı ona göre Allah'ın adaletini tam tecelli ettiği bir e, Allah'ın verdiği bir nimet, kendi ruhundan üflediği bir nimet insanları. İşte insan insanım demeye başladığı noktada ruhundan bahsedebiliyor, ruh iman edebiliyor gerçekten. Allah'ın varlığını fark edebiliyor, Allah'ın büyüklüğünü takdir etmek için gücünün yettiği son noktaya kadar gayret gösteriyor. Ama Allah ne kadar ilminden bize nasip ederse çünkü biliyorsunuz ayetlerde Allah ilminden sadece dilediği kadarını kavrayıp kuşatabilirler diye bildiriyor ayette. Allah ilminden ne kadarını verdiyse, ruh hakkında da bilgi, Allah ne kadar bilgi verdiyse o kadar bilebiliyoruz. Şimdi anlattığımızda elle tutamayan, gözle göremeyen ama bütün algıları, bütün fiziksel alemdeki, maddi alemdeki bütün algıların asıl yorumlandığı e, görünmeyen insan, ben diye bildiğimiz şey. Ama mesela Allah bu benim içinde ikinci ben, üçüncü ben de yaratıyor. Bu da ne demektir? Mesela... Ben şuurum son derece açık olarak, dikkatim açık olarak biriyle bakarım, bağlantıya geçerim, konuşurum. Ama bazı insanlar vardır. Bakarsınız, konuşursunuz, size bakar ama sizi görüyor mu görmez mi? Ondan bile farkına varamazsınız. İşte o insan ikinci bende yaşıyor gibidir. Yani şuuru açık olmayan, yaptığı şeylerden o kadar farkına varmadan davranan bir insan modeli robot de gibi vardır. Yani evet, bir nevi robot evet. gibi gerçekten ki hocamız aslında bir de ruhsuz gibi davranan insanlardan bahsetmişti. Bunlar da gerçekten dünya zombi gibi yaşayan, kulakları olan bununla duymayan, gözleri olan bununla görmeyen, kalpleri olan bununla hissetmeyen, yani zahiren insan görünümü tam olarak olan fakat iman kalbine yerleşmemiş, şura açılmamış, Allah'ın varlığını takdir edemeyen bir insan modeli var. Bunu da bize ayetlerde görüyoruz. İşte o yüzden dünyayı değerlendirirken sadece maddi olarak işte manava gidip Portakalını, mandalinasını alan bir hayat yok veya işte işe gidip bilgisayar başında 24 saat çalışan bir hayat yok. Evet maddi bir gözüken bize bir hayat var. Bizim bu elips herkesin etrafındaki elips ekran içinde gördüğü maddi olarak bildiğimiz bir hayat var. Ama o maddi hayatın gerisinde bir batini hayat var. Ve asıl Allah'ın derinlik kazandırdığı insana o batini hayatın farkına varabilmek, Allah'ın ruhuna nüflediğin farkına varabilmek ve sorumluluğunu tam olarak yerine getirip, Kamil imanla Allah'ın izniyle inşallah ahirete ulaşabilmek. İnşallah. Allah inşallah hepimizi cennetlik kılar. İnşallah. Biz de onun vararak olarak i̇nşallah. İnşallah. inşallah. Bir de darliniz arkadaşların e, ufku çok dar. Çok e, dar düşünüyorlar. Bir kere göz görmek için değil. Kamera görevi görmesi içindir. Gözün görevi görme değildir. Diyor gözümle görüyorum. Gözünden görmüyorsun. Sen nerede görüyorsun? Görme merkezimden görüyorum. Yoran'a da görmüyoruz. Görme merkezine elektrik geliyor sadece. Başka bir şey geldi yok. Dışarıdaki görüntü bu kamera sistemi etten oluşan kamera sistemi elektrik enerji önce kimyasal enerjiye dönüşüyor. O kimyasal enerjiyle elektrik enerjisine dönüşüyor. Beyne gidiyor. Çok zayıf amperde bir elektrik oluşuyor. Oraya kadar gözün tamamı kör. Gözün kendi de kör, beyindeki görme merkezi de kör. Hiçbir şey yok. Sadece elektrik akımı var. Burada görme işlemi beynimizin içindeki özel göz tarafından yapılıyor. Sadece o görüyor. Gören var o. Elektrik akımını, simsiyah beynin içindeki elektrik akımını Düşük amperli elektrik akımını cıncık gibi görüyor. Üç boyutlu, tam renkli, pırıl pırıl, ışıklı olarak görüyor. O göz gözdür. Senin anlattığın göz Sen bir mekanizmadan Sen Sadece oraya elektrik akımını düşüren bir mekanizma. Oradaki elektrik akımını suni olarak elde edebiliriz biz. Yani beyne gelen elektrik akımını. Ya onu bir bandı da alabiliriz. Oraya gelen Elektrik akımı bir elektronik alette muhafaza edilebilir. Mesela bir video bant gibi elektrik akımını muhafaza edersin. Şimdi o video bant kasetini o masanın üstüne koyuyorsun sen. Bir ruh geliyor onu kaplıyor. İçinde ne varsa görüyor. Gören işte o. Bana gözden bahsedeceksen, gören gözden bahsedeceksen bana görmeyen gözü niye bahsediyorsun kardeşim? Görüyorum göz diyor. Görmüyor ki göz. Ne Yalan söylüyorsun. Gören göz ruh. Bana bahset o gözden diyor. Bilmem ki abi diyor. E ne, o zaman niye gözden bahsediyorum diyorsun sen? Kulak. Ses dalgalarını elektrik enerjisine dönüştürüyor. Elektrik akımına. Çok zayıf amperde tırnak ucu kadar bir yere gelir o elektrik akımı. Duruyor orada elektrik akımı. Nerede orada duyan? Kulağın kendi sağar. Beyindeki işitme merkezi de sağırdır. Orada hiçbir şey yok. O elektrik durur orada. Onu dinleyen kulak, bak kulağı olmadan dinleyen kulak, gözü olmadan gören gözden bana bahsedin. Eğer gerçek bilim adamıysan bana bahsetmiyor. E ondan bahsetmeyorsan, sen gerçek insandan da bahsetmiş olmuyorsun. Değil mi? Görenden bahsetmiyorsun. Duyandan bahsetmiyorsun. Düşünenden bahsetmiyorsun. Tadandan bahsetmiyorsun. Etin oluşturduğu elektrik akımını bana anlatıyorsun. Etin oluşturduğu elektrik akımı. Hepsi şurada toplanıyor zaten. Şu kadarcık bir yer. Mercimek kadar, pirinç kadar bir yer. Orada toplanıyor elektrik akımı. Bak hepsi şurada toplanıyor. Dikkat edin. Birbirine karışmıyorlar hepsi. Göz de oraya gönderiyor. Kulak da oraya gönderiyor. Dilde, de yani hepsi böyle tatma beş dünün tamamı oraya gidiyor şuura. mercimek kadar yere gidiyor çünkü göz, görme merkezinde görmeyi olmuyor görme de şuura gönderiyor hepsi oraya gönderiyor şurada şu kadarcık bir yer simsiyah et parçası şimdi o kadar çorba gibi olmuş elektrik akımını karma karışık elektrik akımı her yerden gelen yüzdece vücudum yüzdece yerden gelen elektrik akımını Şuur orada topluyor. Birbirine de karışmıyor elektrikler. Veyahut karışıyor. <gülüyor> Karışmaya değil bir şey. Karışacak, mecburen karışacak. Ruh da karşısından geçiyor. hiçbir birlerine karıştırmadan görmeyi, duymayı, dokunmayı, tatmayı, düşünmeyi hepsini en mükemmel şekilde yapıyor. Hatıraları. Kim bu diyoruz? Ne bilek ben abi bilmem ki diyor. Biz bilim adamıyız diyor. Sen bilim adamına soruyorsun ya? Sen ana konuyan insanın kendini anlatmıyorsun. İnsan denen o işte. Ete mi biz insan diyoruz biz? Gören, duyan, işiten, düşünene mi insan diyoruz? Haklı mıyım Didem Hocam? O konuya zaten Hocam hiçbir evrim programında değinmiyorlar. Ruh konusuna hiçbir şekilde girmiyorlar. Metafizik diye bir şey yoktur dediler en son programda. Metafizik ya. Metafizik diye bir konu yoktur diyorlar. Ha. Hiçbir şekilde de ruh konusuna girmiyorlar. Gözünde mükemmel olmadığını iddia ediyordu en son Ergideni Zosoy. Ya O gen. Organcı yetiştireceğiz. <gülüyor> İnşallah. İnşallah. Evet, Atatürk Bu konuya hiç girmemeler evet. çok acayip. Lenin'e söylüyor bu konuyu. Abo diyor, "Sakın. Sakın girmeniyor." kendi ifadesi var. Girerseniz boğulursunuz diyor, batarsınız diyor. Lenin bak bu uyanık, evet. sakın diyor, boğulacağınız bir noktadır diyor. Peki, bak sen mükemmel değil dedin sistemle orada televizyon sütülyosu oluşturmuşsun. Televizyon kameraları yapmışsın. Sen ben diyorsun tesadüfen çamurlardan meydana gelmiş bir çamurdan, tozdan topraktan meydana geldim diyorsun. Sonra da bir televizyon efendim, binası kurduk, kameralar yaptırmıyorsun. Kendi kendimi nasıl tesisat ve meydana geldiğini inceliyorum şimdi diyorsun. Yani çamur bir gün yerli film gibi ya. Durduk yere çamur böyle. Bulanık suyun içerisindeyken bir gün kendisine bir bina yapıyor. Efendim, bilgisayarlar yapıyor. Kameralar yapıyor, ya diyor ben bir zamanlar çamurdum diyor, tesadüfler sonucu bak, işin ilginç yanı diyor. Bu oldu diyor, kameraların karşısında şimdi nasıl kendimi çamurdan tesadüfe meydana geldiğini anlatıyorum diyor. sokan çamuru böyle olmuş bir süre sonra. Bina yapmış, çay içiyormuş böyle hapır hapır. <gülüyor> tesadüflerden olmuş, çamurdan olmuş, öyle gelmiş anlatıyormuş. Kardeşim kendi hallerine gülecek bunlar. Hayrettir ya. hipnozdan çıkamadılar. Anlatıyoruz anlatıyoruz. Yine aynı noktaya giriyorlar. Şimdi biz olunca da tabii ileri de gidemiyorlar. Geri de kaçamıyorlar. Bir vaziyetler değişik yani. Ya, dünya çapında felç olur. Hayret mesela bak eskiden bunlarda atış tutuş acayipti. Şimdi zınk anında yakalanıyor. Biz hemen enselene bitiyoruz olur böyle vakalar diyoruz. Türk polisi gelir yakalar. Şak. Konu bitiyor. Eskiden gerine gerine atış yapıyorlardı. Hakikaten bunlar bir zamanlar neydi ya? Şu an hiç. Hocam vesilenizle halkımız da çok bilinçlendiği için artık sizin eserlerinizle aldıkları sorularla hep bu yayınlara soru gönderiyorlar. Orada da çok daraldılar. Kimse bana soru sormasın falan diyor adam. Öyle mi? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Lütfen diyor, bilimsel kelimelerle soru sormasın. Artık kimse bana soru sormasın diyor. Herkese böyle izin vermeyin soru sormasına diyor. Çok aldı. Ama o güzel bir kız var, o sunucu. Allah'ın varlığını savun yayını. Ferda, Ferda Yıldıray galiba. Ferda. Evet. Acayip güzel kız var ama yani inşallah. Benim kitapları içmiş. <gülüyor> evet. Benim kitapları içmiş, benim mantığı da içmiş takır takır takır takır yağdırdım maşallah bizim anlatımız bu konuyu bilmeyen için ya yani şimdi bambaşka bir durum oluyor adam e, materyal kafayla baktığı için kafasına toparlayamıyor Halbuki dünyada cennette her yer metafiziktir tamam metafizik yaratılmıştır fakat vicdanlar farklı. Mesela Mehdi'nin vicdanı yüksek bir vicdandır. Hz. İsa'nın vicdanı çok yüksek bir vicdandır. Vicdanı zayıf olduğunda Allah'tan yana, candan yaklaşmıyor insanlar. Vicdanın yüksek olduğunda Allah'tan yana, candan yaklaşıyor. Çok candan alıyorlar. Arada fark bu oluyor. Hemle de aynı zamanda işte hoşumuza gitsin diye Cenab-ı Allah Mehdi'yi gönderiyor. İsa-i selamı gönderiyor. Normalde bunlar kıyameti koparabilirdi Allah. Bu Darwinist materyalist sistemden. küfür zaten dünyaya hakim olmuş. O konu biterdi Allah istese parçalardı dünyayı. O konu bitirirdi. Bitirmiyor. Yeniden İslam hakim ediyor. Türk güzellik olsun. Hoşumuza gitsinleyin. Yani. Mehdi çıkaracak. İsa mı gösterecek. O heyecanı yaşat durmak istiyor Allah. Başkasını yeniden bozuyor. Ama şimdi bakın bunca büyük güçlere rağmen dünyanın bunca büyük güçlerine rağmen durduramıyorlar. İnşallah cennette kıyafetli kadına çok severler. Bir bakışta diyor yedi kat elbiseyi ayrı ayrı göreceksiniz üstünde. Yedi Ka ayrı elbise. Evet. O kadın tek elbise giydi gibi olacak yani. Tek elbise gibi. İnşallah. Ama bakıldığında yedi ayrı elbisesi de görülüyor. Maşallah. Mesela bir, bir elbisesini ayrı görüyorsun. Bir ayrı elbisesini bir ayrı elbisesini. Hepsini ayrı ayrı görürsün. İnşallah hocam. Hepsini ayrı ayrı. İnşallah. Ee, oranın metafizik özellikleri. Evet hocam bu. inşallah. Mesela insan bedeni çoktur. Çok bedenli oluyor. Yani bir kişinin ye yüzlerce binlerce beden veriliyor ama aynı tek ruh. Evet. Mesela bak şimdi benim sağ kolumda kendi ruhum var. Sol kolumda da kendi ruhum var. Ama ikisini ayrı ayrı hissediyorum mesela şu an. Mesela bak burada da bu kalem Burada da ayrı ayrı hissediyorum. Tek ruh hissediyor ama. İnşallah. Bedenler de işte sağında da solunda çok fazla bedenim oluyor. Tek ruh hissedecek hepsini. İnşallah hocam. Aynı beden İnşallah hocam. Aynı evet. bedenler anlaşıldı mı? Tek Hı. ruh hissediyor hepsine hakim oluyor. E, elbise mesela kadın bir elbise giydin mi? İçine silmez. Aklı başka elbisede kalır. <gülüyor> Değil mi? Evet. Ya keşke onu giysedim. İşte onu da giyecek. Onu giysen yine içine silmez. Ders ki şu elbise onu da giyecek. İnşallah. İşte hepsini giyebilmesi için Allah. Yani ruhunun tam tatmin olması için çok fazla beden yaratıyor maşallah. Hulle din geçiyor. Kanka hulleler giyer diyor. İnşallah. Baktığında diyor helale hepsini ayrı ayrı gör diyor. Huyu güzel, kendi güzel diyor Allah. Ama evet. önce huyunu önce almış. Çünkü aksi kadın çok nobrandır yani baş belası olur Allah vermesin. İnşallah. Güzel huy çok önemlidir. Ama aksi Jadov'un kadını vardır biliyorsunuz. Aman <gülüyor> derler yani. <Evet. gülüyor> Onun için Allah önce huyu güzel diyor. Kendi güzel saklı yumurta gibi diyor. Evet. Yani hatları böyle yumurta gibi e, yumuşak hatlar. Maşallah. Yani çünkü kadında yumuşak hatlar güzeldir. Kur'an ona dikkat çekiyor ve pürüzsüz ve düzgün. Evet. Ama saklı yumurta gibi. Yani çünkü kadın korunuyorsa güzeldir. Evet. Yani ortalığın kadınıysa güzel olmuyor. Evet. İnşallah. Ee, ona ait olması lazım. Evet hocam inşallah. Yani çok kişiye aitse e, ruh ona göre yaratılmıştır. Bir anda silinir gider kadın ruhtan. Yani hiç bir anlamı kalmaz. Evet, evet Çok kişiye aitse. Onun için Allah sadece size ait diyor. Evet. Ve gözlerini sadece eşlerine teksif etmiş evet. ve tutkuyla bakan diyor. Tutku. Yani. Gözlerinde tutku olacak kadınlar. Aşkla yani eşini dünyanın en mükemmel Sonra en çok ondan hoşlanacak. İnşallah. Yani başkasını sevecek bir gücü olmuyor. Yani arzulayacak başka gücü olmuyor. Ve binlerce beden şeklinde oluyor. Seviyor müminleri ama e, cinsellik anlamında sadece ondan hoşlanıyor. Maşallah. Sadece Maşallah. ondan hoşlanıyor ama diğer müminleri canı gibi seviyor. Evet. Herkesi seviyor. Ama yaratılış fıtrat olarak bir tek ondan hoşlanacak gibi oluyor. İnşallah. Sonsuza kadar öyle. Mesela eşini ne şekilde görmek istiyorsa Allah onu o şekilde getiriyor. Hangi bedende olmasını istiyorsa. Binlerce insan bedeni şeklinde görünüyor kendi eşi. Yani kadına da eşi öyle çok fazla görünüyor beden şeklinde. İnşallah hocam. Aynı kadın da öyle çeşit çeşit bedenlerde görünüyor. Ama tek ruh. Evet inşallah. Tek ruh hakim. İnşallah. İnşallah hocam. Erkeklerin sakalı yok i̇nşallah. cennette. İnşallah hocam. Evet. İnşallah. Ha, i̇nşallah. Siz. Ee, kadında da, erkekte de tüy olmuyor vücudunda. İnşallah hocam. İnşallah. Cennetin özelliği. İnşallah hocam. İnşallah. İnşallah. i̇nşallah. Bütün eksiklerin olmayacağını da evet. söylemiştiniz hocam. Dünyadaki eksiklerin hiçbirinin orada da evet. olmayacağını inşallah. i̇nşallah. Böyle aklından bir kere geçmesin yeterli. Mesela şimdi biz kafamıza bir hayal ettik istediğimiz görüntü oluştur. Hatta şehir bile oluşturabiliriz kafamızda değil mi? Baktığımızda, gözümüz kapatsak, evet. istediğimiz yiyeceği oluşturabiliriz. Evet. İstediğimiz görüntüyü oluşturabiliyoruz mesela sevdiğimiz birini istediğimiz anda kafamızı canlandırabiliyoruz evet. görüntü olarak. Evet. İşte cennette kafamızdan geçmesiyle beraber kafamızda şimdi bizde full oluyor ya. Fulü olarak canlanıyor. Yani çok net olmuyor. Evet. Orada üç boyutlu ve canlı olarak canlanır. İnşallah. Bir anda oluşur. İnşallah. Kafamızdan geçirmekle beraber. Evet. Yani o sistem mevcut sistemi Allah netleştirmiş oluyor. Maşallah. Zaten gösteriyor bize yani bakın sistem bu diyor Cenab-ı Allah değil mi? Bunu net hale getiriyor. Aklınızdan geçmeyle beraber anında oluşur görüntü. Evet. İnşallah. Inşallah. i̇nşallah. İstediğin yiyecek, istediğin düşünce mesela bakar diyor kişi sokakta güzel bir insan görür diyor. Onu görmesiyle beraber kendi bedeninde hemen onu şeklini alır diyor. İnşallah olacak. İnşallah. i̇nşallah. Ve her seferinde kendi eşini bugün diyor daha da güzelleşmişsin diyor. İnşallah. Ertesi gün görüyor diyor ki ya diyor bugün daha da güzelsin diyor. İnşallah. Her gün aynı şeyi söylüyor. Yani samimi kanaat olarak. Maşallah. Ya diyor sana bir şey olmuştu daha da güzelleşmişsin diyor. Maşallah. Böyledir sistem. Yani cennetin sistemi. İnşallah. Vardır. Ama Allah bunun eğitimini veriyor işte burada. Yani bu eğitimden geçmeden insan egoist, bencil, ters, kıskanç, gıcık, çok anormal huyları olabiliyor eğer eğitimden geçmezse. Evet. Onun için biz bu eğitimden geçiyoruz. İnşallah canım. Bu eğitimden geçtikten sonra, ey mutmain olmuş nefis diyor Cenab-ı Allah, şeytanın Allah'ın Yani itminana kavuşmuş dengeli olanmış sevin. Sen Allah'tan razı olmuş olarak ya Rabbi diyor, senden razıyım, İnşallah. verdiğin nimet, her şeyden senden razıyım. Allah da İnşallah. sizden razı İnşallah. olmuş olarak ya yani, Allah da diyor ki ben de senden razıyım diyor. İnşallah, İnşallah. Kulluk görevi de yaptın, eğitimini aldın diyor. Salih kullarımın arasına gir diyor, samim olan kullarımın arasına gir. Cennetime gir diyor Cenab-ı Allah. İnşallah hocam. İnşallah. İnşallah. Evet. Orada cennette her şey aa, akıllı. Bardağa bakarsın. ...içine mesela ne dolmasını istiyorsan şak anında dolar. İnşallah. İçersin. İstersen boş durur ama canisenin hemen anında... gir dolar. İnşallah. Dalda mesela meyveyi alırsan kopartmanla beraber meyve hemen orada yeniden oluşuyor. Evet hocam, inşallah. Yani hemen değil de zaten kopartmadığını anlıyorsun. Evet. Bak tükenmez meyveler diyor Allah ayette. Evet, tükenmez. evet hocam. Tükenmiyor. <gülüyor> Kopar. Yiyorsun bitiyor. Gine koparıyorsun gine gene yine... Bütün dallar doludur. Hatta dalları sarkmış diyor Allah ayette. Evet. Hoşumuza gitsin diye. Peygamberler şu an bak, coşkuyla seviyoruz değil mi? İnşallah. Menekler e, orada e, huriler gılmanlar ama biz orada tanışacağız onlarla. Yani dünyadaki kardeşlerimiz kadar onları o kadar sevemeyiz. İnşallah. Mesela ben e, prensesimi seviyorum ama tanıyorum İnşallah. onu. Mesela ahlakını gördüm, güzelliğini gördüm. Evet. Tanıdığım için ama orada onlar zaten mecburlar güzel ahlakta olmaya. Yani huliler ve gılmanlar. Aynı değerde olmuyor. Onun için insan eşini orada çok daha fazla seviyor. İnşallah. Kıyas olmuyor. Kardeşlerini çok daha fazla seviyor. İnşallah. Peygamberleri artık kıyaslanmayacak İnşallah. şekilde çok seviyor. İnşallah. İnşallah. Çünkü onların acil ve çile çektiğini biliyoruz ya. Allah yolunda mücadele etmişler, sadakat deniyoruz. Mesela peygamberimiz de. Orada peygamberimiz Bütün Müslümanlar. Hepsi bağrına basacaklar. İnşallah. Bütün ümmet. yani İnşallah. Onun için bedeni çok fazla olacak peygamber efendimiz. İnşallah. Her yerdedir. Mesela, çünkü herkes sohbet etmek istiyor peygamberimizle. Evet. Değil mi? yani Tek bir beden olsa sohbet edemezler. Onun için her meclistedir. Her yemek ortamında vardır peygamberler. İnşallah. İnşallah. Çok bedenli oluyorlar. Ama buna layık olacak bir kişilik de işte burada eğitimle oluyor. Evet hocam inşallah. Gördüklerimizin elektrik, ışın, görüntü, beyin arkasında oluştuğunu açıklar mısınız? Ya, yani TV izliyorum A9 ama ışınlar görüntü oluyor. İse benim izlediğim elektrik ve hayırlı yayınlar Erten Karaoğlu. E Erten şimdi sen televizyon ekranına bakıyorsun, beni görüyorsun. Uzakta gibi görünüyor ama televizyondan ışık ışınları geliyor gözüne. Merceye geliyor. Mercek görüntüyü ters çeviriyor. İlisinin üstüne düşürüyor. Orada kimyasal elektrik enerjisi meydana geliyor. O elektrik enerjisini alıyor. Sinir. Beyne götürüyor. O görüntü düz hale getiriliyor. Belli işlemlerden geçiriliyor. Ve şura getiriliyor. Sen de beni üç boyutlu, renkli, net olarak beynin içinde şu an görüyorsun. Kendi görüntümden, benim görüntüm aynı yerde oluyor. Bu bilimsel bir gerçektir. Aksini hiç kimse iddia edemez. Yani televizyon uzakta dediğinde adam doğru söylemiş olmaz. Her televizyon insan beynin içinde olur. İnşallah. Bu bir harikadır. Allah böyle harika yaratmıştır kainatı. Dünya harika yaratmıştır. Çok az insan bunu bilir. Anlamazlıktan gelirler. Anlaşılmayacak gibi değil. Çok şaşırtıcıdır, hayret vericidir. Sesim de öyle ses davul olarak gelir kulağa kulakta elektrik enerjisini çevrilir beyne elektrik akımı olarak zayıf bir elektrik akımı olarak amperi düşük bir elektrik akımı olarak gelir beyinde ruh kulaksız olarak duyar kulaksız olarak duyar ruhun beyni de yoktur kulağı da yoktur duyar elektrik akımını ruh görüntü olarak gözsüz ve beyinsiz olarak görür beyn olmadan Ruhun beyni yoktur. Gözü de yoktur. Çok net olarak bu elektrik akımını görüntü olarak görür. Dolayısıyla dünya metafiziktir. Kainat metafiziktir. İnsanlar anlamazlıktan geliyorlar. Mesela çok renkli olarak yayınlanıyor şu an. İşte lacivert zemin var. Yavut işte güzel bir renk. Efendim Kırmızı, Türk bayrağı, bayrağımızı görüyoruz ama dış alemde ışık yok. Renk de yok. Renk için özel sistem var vücudumuzda. Eğer renkle ilgili olarak gelen ışın dalgalarını ayırt ediyor. O ayırt etmeye göre renkleri beyin yorumluyor renk olarak yorumluyor. Tek tek. Kırmızı ayrı yorumlanıyor. Yeşil ayrı, mavi ayrı yorumlanıyor. Binlerce ayrı rengi yorumlayacak güce sahip beyin. Allah öyle yaratmış. O farklılıklar beyinde yorumlandıktan sonra şuura geliyor. Şuurda tam renkli olarak görüyoruz şu an. Kendini de beni de aynı yerde görüyorsun. Şu kadarcık bir yerde. Ufak hiç kimsenin inkar edemeyeceği bilimsel bir gerçektir. Dinsiz de, din darında kabul edeceği bir gerçektir. Din baştan sonra metafiziktir. Yani dini böyle sosyolojik, psikolojik, morfolojik bilmem ne falan e, o tarz e, sözlerle yorumlamaya kalkmak çok çok yanlış olur. O zaman materyalist bir bakış açısına gireriz. O zaman materyalizm devreye girer. E, materyalist kafayla bakıldığında komünizm en doğrusu olur. Komünist en doğrusu olur dünya iki türlü bakıyor. Ya metafizik bakarsın ya mataliyest bakarsın. Metafizik baktın mı e, olayları yorumlayamaz yorumlayamazsın. Mataliyest göze bakamazsın artık. Çünkü cinler vardır, melekler vardır, ölümden sonra değil mi? Yenilendirilme vardır, cennet, cehennem var. Hepsi metafizik bunlar. Oturup bunlara e, sosyolojik imgemeler bilmemler falan böyle oturup değerlendirmeye kalktın mı din Amerika modeline girer. Bambaşka bir model olur. Çin modeli olur. Yani bambaşka bir model olur ve din olmaktan çıkar. Mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelecekle ilgili bir şey, olaylar bildiriyor. Materyalist gözle baktığında hiçbirine inanmazsın. Ama mana gözüyle, metafizik gözle baktığında hepsinin doğru olduğunu görürsün. Ee, mesela maddeye, eğer madde gözüyle bakarsan... Materyalist göze bakarsan şimdi bu fincan burada uzakta duruyor. Ama metafizik göze baktığımızda fincanın beynimiz içinde olduğunu görüyoruz. Hangisi doğru? Metafizik olan doğru. Beynimizin içindeki doğru. Ve bir gören var. Beynimizin içinde görüntüyü bir gören var. Bak elektrik akımını, elektrik akımını görüntü olarak gören var. E sen bunu materyalist nasıl yorumlayacaksın? Nasıl çıkıyorsun? Tamamen metafizik bir konu. Birisi görüyor. Ya o birisine de ulaşmak mümkün değil. Yani dokunmak, bağlantı kurmak mümkün değil. Ya ruhla bağlantı mümkün değil. E o zaman metafizik her yeri kaplamış. Çıkıp sosyolojik, morfolojik, kotolojik, motolojik falan dedim mi dini yok edersin. Ve böyle özenti entel kafalar gittikçe gittikçe gittikçe böyle kırık çıkık efendim... Karma karışık adamlar oluşturur ve hasta nesiller meydana gelir. Bediüzzaman'ın ilk e, manevi elektriğini verdiği gençlik şu ana kadar götürdü. Şu ana kadar götürdü. Ama bundan sonra o gençliği sürekli e, ...materyalist bir kafaya çekmeye kalkarsan adamın bambaşka bir şey olduğunu görürsün. Karşına böyle entel dantel. Ee, ya mukluk bir adam çıkar ve kontrol edemesin. Teker teker Müslümanların e, etkili olduğu, inananların etkili olduğu neresi varsa bile bakarsın ki baronlaşmış. Baronun boru sordöptmeye başlar bu sefer. Akılları baştan alacaklar. Benim mürşidim şöyle ya kardeşim mürcidin zamanla çizmiş olabilir, bozmuş olabilir değişmiş olabilir. Yani hiçbir insanın garantisi yok ki. Ya yani adam başlangıçta iyidir de sonra hastalanmıştır. Yani ya tam tersi de olabilir. Hastadırdı sonra normale dönüştü de olabilir. Ee, şimdi son zamanlarda bir kısım Müslüman kardeşlerimize modernin muazzam netice meydana getireceğinden dair bir inanç var Yani materyalist bakışın, her şey materyalist yolun zamanın. Kardeşim adam Müslüman olmazsa materyalist konuşursan Mataryalist düşünceye yaklaştı. Olmaz Müslüman. Yani mataryalist olacaksa adama komünizm var, faşizm var herhangi birini seçer. Bir sürü düşünce var. Niye Müslüman olsun yani? Değil mi? Yani. Müslüman olması için e, mataryalist değil e, metafizik düşünmesi gerekiyor. E, metafiziğin kontrolündeki materyalist düşünceyi kabul edebilir ayrıca. Müslüman. Yani metafizik inancın içerisindeki e, materyalist yapıyı savunabilir ki. Çünkü o, o materyalist düşünce de o zaman e, metafizin içinde oluşuyor. Için, o da metafiziğin kontrolüne girmiş demektir. Mesela Bediüzzaman gelecekten haber veriyor. Şimdi sen bunu materyalist yönden, sosyolojik yönden değerlendirirsen, yaşlı bir alim gönlünden Geçen içinde bilinçaltında olan e, samimi arzuların isteklerini sanki gelecekte olacakmış gibi söylemiş diyebilirsin. Yani o şekilde yorumlar adam. Ya adam. Bu onun bir temennisiydiler. Ama metafizik göze bakarsan şimdi tek bir noktaya bakıp gözünü oradan ayırmadan sabaha kadar bilgi aktaran bir insan var. Ve ne diyor? Ben diyor, gözümle görmediğim bir şeyi size anlatmadım diyor. Şimdi bu materyalist düşüncenen yorumlayabilir misin sen bunu? Evet. Metafizik. Ertesi gün olacak bir olayı en ince detayına kadar söylüyor. Bir hafta sonra olacak olayı en ince detayına kadar söylüyor. Ayrıca kitaplarına yazıyor diyor, 1971'de şu olacak diyor. 1971 1900... Efendim 97'de şu olacak diyor. 2001'de şu olacak. 2011'de şu olacak. E tek tek söylüyor. Materyalist nasıl değerlendireceksin sen bu konuyu? E, bu tehlike bir kısım Müslüman cemaatleri sarmış durumda. Materyalist kafa. Materyalist mantık.